Yay burçları ekran başına yay burcu Nisan ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız. Evet değerli arkadaşlar yay burcu aylık yorumuna hoş geldiniz. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar diye başlayacağım. Bazen soruyorlar hocam yükselen yay mı normal yay mı? Arkadaşlar bizim yaptığımız sistemde burç yorumları yükselene göre yapılan bir sistemi kullanıyoruz. Güneş burcuna göre yapılan sistemler var. Hatta siz artık yükseleninizin olduğu bölgeye hangi neyi alırsanız. Hatta ay burcunuza göre de yapabilirsiniz yorum. E, hatta kuzey ay düğümünüze göre güney ay düğümünüze göre yaparsınız. Karmalarınıza bakarsınız. Yani zodia bakmanın tek bir yöntemi yok. Birden fazla yöntemleri var. Bu yüzden de arkadaşlar... Herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Zaten bunlar da doğum haritasına bağlı yorumlar olmadığı için genel gökyüzü hareketleri. Ve dolayısıyla da genel gökyüzü hareketleri hareketlenirken yay burcundaki hareketlenmeleri aslında biz burada anlatıyoruz. Ve yay burcundaki hareketlenmeler sen yay burcuysan bu beni ilgilendiriyor diyebilirsin ama aslına bakarsan o yay burcu geçerken güneş doğduğun için sana yay burcu diyorlar ama yay burcu Aslında sen değilsin sen gök yay burcu gökyüzünde ve onun ışınlarına tabi olduğun için o tarz enerji üretiyorsun ve bizim burada daha çok sizi ilgilendiren yükselen yaylarla alakalı konular Evet olayın böyle bir zodyaksal kısmından bahsettikten sonra değerli arkadaşlar tabii ki de hemen konuya girelim Çünkü niye yaylar beklemeyi sevmezsiniz öyle değil mi Evet aynen Evet başlıyoruz Nisan ayının ilk haftasını Venüs ve Uranüs kavuşumunu altıncı evinizde karşılayarak başlıyorsunuz hocam ne demek bu bu ne demek biliyor musun bunun ne demek olduğunu söylemeden önce kanalımı beğendiğin için ve abone olduğun için şimdiden teşekkür ediyorum direkt konuya giriyorum arkadaşlar Altıncı ev günlük iş rutininiz, çalışma arkadaşlarınız ve sağlığınızla alakalı konuları daha çok ifade ediyor. Uranüs aniden beklenmeden gelen durumları tetiklediği gibi Venüs de sizin aşk hayatınızı ve kadınsal durumlarınızı, cinsellikle alakalı durumlarınızı aynı zamanda aşk sevgi anlayışınızla alakalı durumları beraberinde getiriyor. Bu kombinasyon yani Venüs ve Uranüs'ün altıncı evde birleşmesi Bazılarınızda zührevi hastalıklarla alakalı sıkıntıya sebep olabilirken bazılarınızın iş yerinde çalışma arkadaşlarından bir tanesinin beklenmedik bir şekilde kendisine aşkı ilan etmesine de neden olabilir. Dolayısıyla da buradaki yapı konum yine sizin doğum haritanıza göre değişebilir. Venüs'ün... Ee, Dini literatürdeki karşılığı yani İslam astrolojisindeki karşılığı Zühre Yıldız arkadaşlar. O yüzden de eskiden doktora gittiğinizde Zührevi hastalıklar yazılırdı. Ve o Zührevi hastalıklar hani Venüsyen hastalıklar kadınlarla ilgili hastalıklar anlamına geliyordu. Ve 6. ev arkadaşlar dediğim gibi sağlıkla alakalı konuları size getirebilir. Özellikle belli bir yaşı devirmiş yaylarda bu durum kendisini daha da fazla gösterebilir. Nedir hocam o yaş? Kırklı yaşları devirdiyseniz örneğin. Şimdi burada bir nokta daha var ki içinizdeki hayvanseverlerle alakalı arkadaşlar. Evcil hayvanların konusu neyle ilgiliydi arkadaşlar? Tabii ki o da 6. evle alakalıydı. Yani buradan çıkarmanız gereken sonuç 6. evinizde o çok sevdiğiniz hayvanınızla alakalı da bazı durumları gündeminize taşıyabilir ve aniden olabilir. İş yerinizle ilgili sizi mutlu edecek bir haber de alabilirsiniz. Belki uzun süredir devam eden sağlık sorunlarınızla alakalı güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. İlla bunları böyle olumsuza da yormamak lazım. Ancak Uranüs, Venüs'te kavuştuğunda orada bir şey tetiklenecek. Ama bu tetiklenmeye ya da bunun tetiklendiği derecede gezegeniniz varsa... Ve o gezegen yine aynı şekilde yani bu tetiklenme haritanızdaki açı yaptığı alanlara bakılmalı ki sizi nasıl etkileyebileceği konusunda fikir yürütelim. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay'da daha önce fark etmediğimiz bazı konular, bitişler, sonlanmalar, değişimler gün yüzüne çıkabilir ki bu artık klişe pelesenk oldu dediğimize. Bu dolunay size sosyal çevreniz ve arkadaşlık gruplarınız, dernekler gibi kalabalık ortamlarla alakalı, çocuklarınızla alakalı, aşk ve flört hayatınızla alakalı, severek yaptığınız işler, hobilerinizle alakalı risk almaktan hoşlandığınız konular üzerinde etki edecek. Neden hocam? Çünkü 11. evle 5. ev 11.5 aksından kaynaklanıyor. 11. ev zaten sizin sosyalleşmeniz. E şimdi burada bir sosyalleşme söz konusu olduğunda, bakın burada verileri toplayın. Sosyalleşmeniz söz konusu olduğunda, bu sosyalleşmenizle alakalı bir dolunay, bir tamamlanma meydana geldiğinde 6. evinizde sağlıkla alakalı zührevi bir takım sıkıntılar olabilme potansiyelini getirdiğimizde az sonra da anlatacağımız 8. evdeki Yengeç Burcu e, Yengeç Burcu'na Mars girecek. Mars Yengeç Burcu'na girecek ve Orada da enerji ile alakalı bir kesinti yine orada bir 8. ev krizi söz konusu. Yani bunları toplayıp çıkardığınız zaman aslına bakarsanız olumlu açılarınız yoksa yaylar biraz oturup dinlenme zamanı biraz rahatsızlıklarınız varsa kronik anlamda bunlarla biraz e, ilgilenme zamanı diyebiliriz. Yükselen yaylara. Bunlarla alakalı kafanızı karıştıran netlik görmek istediğiniz konular varsa yani bu 6. evdeki bu dolunayla alakalı, pardon 11 5 aksındaki terazi burcundaki dolunayla alakalı. Ve bunları artık hani netleşmesini istediğiniz ya da bitmesi gereken konular vardır. Bitecek mi, bitmeyecek mi falan şeklinde siziniz çok meşgul ediyordur. Bunlarla alakalı durumlar çözümlenecek. Sorunlu giden ve bitmesi gereken bir aşk hayatınız varsa bu dönemde tamamen bitebilir değerli arkadaşlar. Çocuklarınız çok çok önemli. Ve onların hayatıyla ilgili beklentide olduğunuz konular varsa, ne bileyim onların istikballeriyle alakalı, okumalarıyla alakalı, bunlarla alakalı gelişmeler meydana gelebilir. Bunun akabinde çocuklarınızın yeni başlangıçlara gidebilir. Yani niye mesela yeni bir kurs alabilir, bir piyano eğitimi alabilir, bir ders alabilir. Yani piyano neden aklıma geldi bilmiyorum ama yani bu kadar alınacak kurslar varken niye hocam piyano? E çünkü sen yay burcusun. Yani yay burcu entelektüel insandır. Yay burcu illa sanayici bir çocuğum olsun arzusunda olmaz. E ve dolayısıyla hayata derin bir bakışı olduğu için çocuğunda da aynı derin bakışını arzu edecektir. Değişime uğrayacağınız konu her neyse Nisan ayının başlarıyla birlikte kendini göstermeye başlayacak. Bu mesajları iyi gözlemleyerek hayatınız hayatınızda kapanması gereken konular varsa arkadaşlar bunlara direnç göstermek yerine izin verin kısaca sallayın geçin diyeceğim niye Çünkü en iyi sallayabilen burç nedir Tabii ki yaydır değerli arkadaşlar bu arada kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim danışmanlık almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 543 20 90 WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz Durun da bir yere gitmeyin. Daha devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Astrolog Arif astroarif.astroarif.com diyemedim bir türlü. astroarif.com web sitemize sizleri de bekleriz. Orada birçok astroloji ve kişisel gelişim konularıyla alakalı bilgiler var. Evet, biz yaylarımıza devam edelim. Yayların konuları devam ediyor. Bakalım daha neler anlatabilirim sizlere. Arkadaşlar. Dedik ki. Ne dedik? Hayatınızdan e, bazı şeylere yer açmanız gerekebilir dedik. Ve bazı şeyleri çıkarmanız gerekebilir dedik. 21 Mayıs'a kadar Yengeç Burcu'nda 8. evinizde ilerleyecek olan Mars. Bu çok önemli bir geç. Niye? Çünkü. Çünkü. 8. ev arkadaşlar bilinçaltı aynı zamanda ortak kazançlar yani eşinizle beraber yaptığınız kazançlar, eşinizin kazançları, vergiler, borçlar, krediler, miraslar gibi konuları veya cinsellikle ilgili alanda bir takım sorun ve problemlere meydana getirebilir. Ve arkadaşlar burada 8. evde Mars'ın yengece geçmesi demek Mars'ın düşük çalışması demek. Ve Mars orada enerjisiz anlamına geliyor. Yani enerjisi yengeçte çalışırken buradaki enerjiyi içeriye döndürüyor. Ve buradaki enerji içeriye döndüğü zaman tabir yerindeyse Mars'ı öfke olarak ele alırsanız ki haritanın aslında enerji motorudur. Ki öfke, yani olumsuza çaldığını kabul edelim orada direkt ben size depresyona itekleyebilir. Diğer taraftan 6. evinizdeki Uranüs Mars pardon Uranüs Venüs kavuşumunu ele aldığımızda Mars'ın da 8. evde böyle bir durum olduğunu varsayarsak burada gerçekten sadece eşten gelirler, nafaka, borçlar gibi alanlar değil aynı zamanda niye de dikkat etmeniz gerekiyor? Sağlığınıza uhrevi, zührevi hastalıklarla uhrevi değil pardon Zührevi hastalıklarla ilgili sağlığınıza da dikkat etmeniz de yarar olabilir Tabii bu bütün yaylara bu şekilde etki etmeyecektir herkesin harita kombinasyonda farklı durumlar olabilir 20 Nisan'da Koç burcunda bir Güneş tutulması var arkadaşlar bu da size çocuklarınızla ilgili konularda bir takım yeni başlangıçlar getirebilir hobilerinizden elde edeceğiniz başarılar yeni sosyal çevre ve ortamlar sunabilir Yeni bir aşk flört dönemi başlayabilir bazılarınızda. Sanatsal ve yaratıcı konularda kendinizi göstermek için fırsatlar sunabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu güneş tutulması e, özellikle 5. evde e, sizin aşk hayatınızla alakalı bir reform yapmanızı isteyebilir açıkçası. Yani sevgililere, aşklara ve bu konulardaki hayata bakış felsefenizde bir yenilenme olması gerektiğini size ifade edeceğini ben düşünüyorum bu dönemde. Devam ettiğimizde de Merkür gerilemesi söz konusu ve 21 Nisan'da Merkür Boğa Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 15 Mayıs'a kadar sürecek olan bu dönemde sağlıkla ilgili konulara günlük iş rutinlerine yine 6. ev konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kendinizi zihinsel olarak da Biraz rahatlatmanız gerekiyor. Meditasyon, yoga, işte huşu içerisinde namaz kılmak ya da işte zikir bunlar gibi çalışmalar size faydası olabilir. Tabi natal haritanızdaki merkür gerilemesi varsa doğumunuzda ya da retro olur, kırmızı es olur, stationery pozisyonları olursa burada da bazılarınız için yeni bir iş fırsatı olarak kapısını çalabilme durumu söz konusu ya da işte maaşınıza zam isteyebilirsiniz gibi olun noktalarda da size bazı fırsatlar oluşturabilir. Sağlık olarak düşünecek olursak yine boyun boğaz bölgeleriyle alakalı konulara dikkat edilebilir. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlıklarına ayrıca önem gösterirsiniz zaten. Ee, geçmişte planladığınız ve yarım kalan işlerinizi bu dönemde tamamlamak yerinde olabilir. Ee, mevcut işinizi bırakmak, yeni bir işe geçmek, hiç aklınızda olmadığı halde yeni bir iş anlaşması yapmak da e, bir anda kapınızı çalabilecek konulardan bir tanesi. Ve özellikle nakit akışını daha çok gösterdiği için arkadaşlar buradaki venüs yani maaşınıza zam isteme zamla alakalı konular e, gündeminize gelebilecektir. Ama Türkiye'nin de şu andaki durumunu unutmayın. Özellikle arkadaşlar bu zam isteyecekseniz Mayıs ayını bulmadan e, isteyin ve kabul ettirin. Çünkü Mayıs ayında e, ortalık fena karışabilir. Tabii ülkemizde değil sadece bütün dünyada ciddi bir ekonomik durumlar olabilir. E, genel anlamda arkadaşlar bu şekilde Nisan ayındaki genel gökyüzü hareketlerinden Olumlu açığa alıyorsunuz. Fakat yine de belirttiğimiz tarih ve bu civarlardaki olaylara biraz daha temkinli yaklaşabilirsiniz. Evet. değerli yaylar. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalıştık. Ne demişler? İşleyen demir pas tutmaz. Peki en çok işleyen hangi burçtur? Tabii ki yay burcudur. Çünkü... En çok kıpır kıpır, en çok kımıl kımıl, en çok gezen ve en çok hareket etmeyi seven burçtur. Ve bundan dolayı da yayların enerjileri iyidir ve sağlık problemleri de işleyen demirden ötürü fazla pas tutmayacaktır. Ama yine de belli jenerasyonlarda belli etkiler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Diğer noktada özet olaraktan eşten gelirler, nafaka borçları, sigorta vesaire gibi alanlar yani mesela bir kredi çekecekseniz sizin için kesinlikle yanlış zaman. Çünkü Mars yengeçte 8. evde o oh çekeceğiniz kredide ödeme noktasında yeterli enerjiyi bulamamanıza neden olabilir. Gün geçtikçe şartlar daha da problemlere sebep olabilir. Ama tabii ki hiçbir zaman unutmayın ki kendi haritanız her zaman daha farklıdır. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.